Değerli dostlar, milli gururumuz kanuni petrol arama gemimiz Boğaz'dan törenle geçiyor. Biz de Miley Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi olarak bu gururu yaşamanın keyfi içindeyiz. Görüyorsunuz Üçler, Meydan, Marmaray'dan Boğaz'a bakışçımızda büyük bir tören geçişi var. Biz de ekip olarak bu töreni izliyoruz. Boğaz'daki bütün gemiler bu merasime eşlik ediyor. Halk gemileri selamlıyor. Boğaz'da tam bir şenlik var şu anda. Bu kadar petrol rezervlerini bulan kanuni gemisi bu haklı ve gururlu geçişi hem de yeni bir haftaya Türkiye'ye hediye ediyor. Bu töreni, törenle izliyoruz. Mükemmel bir geçiş. Kılavuz gemileri olsun. Arkadan kuşa oluşturan gemiler olsun. Şahane bir geçiş var, biraz yaklaştırayım size. Hakikaten muhteşem. Muhteşem bir manzara. Evet. Görüyorsunuz çok. Nazlı ve gururlu geçiyor. Ama kibirli değil. Onurlu geçiyor gemi gemi ve kaptanı ve kutlayanlar kibirli değil ama onurlu geçiyorlar. Şöyle uzaklaştıralım biraz. Çok yaklaştırdık. Daha geniş açıdan görebilmek için.